Dardinizm, matalizmi insanlara ikna etmeye çalışıyorlar idi. Biz ona engel olduk. Orada arkadaşların çektiği bir film vardı. Evet. Bir göreyim bakayım onu yukarıda. Evet, arkadaşların çektiği. Hmm. Ergin, burada kapatılacak, kapatacağız, kapatılacak, kapatacağız. Hocanıza, selamını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 Hata yapıyorlar.